site alt bakıyorum. Sağın alt bakıyorum, bakıyorum Çok güzel bomba. E lancero? Ben gidiyorum ben gidiyorum. İilem köşe. Aşağıdan sonra short. Dostlarımı Sağdır yok be. edemezsiniz. Ah oh <gülüyor> be. Helal, helal, helal. Yi onu atmasa. Ya ulti maşında çıksa 1-2 kişi öğrenme çok güzel olacaktı ya. Kazanan alır. Hadi. Çışacak. Hadi 12 Ben işlemeysem demesem aldık eliyi yaa. Sıkıntı yok sıkıntı yok hiç problem Bence yok. Bence kavada Al yine. Kalayım mı okey. Ya da ben mi geçeyim night ile fark etmez. Geç ya bu el kanka bu Ela A oynayamayacaklar. Ne <gülüyor> A düşünecekler bu el geç. Tamam. Ferit Aven'da ben, ben varım ya, kanka. Ferit Aven'da evet, ben varım kanka atma. Tamam. Kanka yok piklemiyor. Tamam. B'de AP pikleyebilirim aslında. O yüzden ya. sordum. O yüzden sordum. Ama piklemiyor diyor kanka. Dene kanka. Dene, dene, dene. Dene. Deneyim mi? Dene, gel, o sen var. Dene be. Gel, mi gel mi dene. Mid'gar'a. Atıyorum Normal atsana. Hazır. Normal Normal Tamam, tamam. Duman indi. Var gene bura. mid. Kanka geçe sana. Kanka 3 vur. Gösterme, Yüz, solda, şurada. şurda. Kantımız gelebilir. Gösterme, sen ateş edin, tamam. ee, görünce, söyleyince neyte atacağım. Biri köşeye geçti, Ne teminim Rogo, %100. Tamam, tamam. Nasıl vurabilirim yok, onu görmedim. ya? Görmedim, sana geçmiş olabilir ama geçmedi geçmedi, geçmedi. geçmedi, geçmedi, geçmedi. Tamam yok burada, döndü okuyor. o zaman. Ne 6 ses duyam abi. Oynamayacak, B oynayacak bunlar. <gülüyor> Görsene, Semih dön, Semih dön. Gösteren yok. yok şu an hala Cino yakın, yakın Gino. Helal Helal Cino. Helal Jannet, geldim hadi. Helal! Kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, Rugu. Kaldım, kaldım ben. B hala yok. Buz koydu, buz koydu. Hala B yok. Juno yiyeceğim ah, seni. A dönüyor, a dönüyor, sus, sus. Tamam, tamam. Rugu kal, ben. Sitedeyim, hiç göstermiyorum. B'yi katabilir. Buraya geçiyorum ben, şuradan bakacağım. Sitedeyim, sadece sitedeyim. B hala yok. Girdi, 3. Son 30 saniye. Bakın oğlum Helal oğlum al. Side'te, biri side'te 39 vurdum. 2 side galiba. 2 side beyler. Tamam. Helal! Hela. Side kuran, kuran. O da side Sağa açıldım. Side'te mı? Side'te vuracağız. Nice! Nice! Let's go! İşte Şu Şu abi abi. şöyle verseydik kendimi affetmezdim. Şeyli verseydik kendimi affetmezdim. Ben de kendimi Böyle. affetmezdim. Şu kanka ya. ne yaptım biliyor musun? Crossla bastım bir akar kazandım. tane küre attım amına koyayım. Ama ikisini de hiç vurmuşum çok ya. Iyi. Çok çok hiç Ateş etsem adamı vuracaktım lan. Abi çok çok oynadım bu oyunu Eyvallah abi. O ne kötüse o. Lan olmadı. bitmiştir. Boş yapmayın i̇şte hadi. Let's go amına koyayım. Pamam. Pamal. Ele. Be. Ben sigara içip geliyorum kanka. Pamuk oynarız dur. Ya işte bu kadar ya. Anasını Oğlum gerçekten çok kötü hissettim, başımdan aşağı kaynar su attı amınakayım, vuramadım Oğlum, adamı. Beni... Sıkıtı yok, sıkıntı yok yendik beni... kanka, tamam. Bak kanka ben o hissi... Beni bilmiyorlar, baş... Q atıyorum adamların üstüne, Ferit yukarıda, görüyor musun? <gülüyor> Bak ben o hissi, bu metin var. dördüncü roundundan beriyim, <gülüyor> boostladım tek yedim ya evinden, ondan Oo... beri yaşıyorum kanka. Kanka Q'yu nerf dediler ya, unutuyorum amınakayım, eskisi gibi, Oo... bu, ittirmiyor adamları bu da, şey yarmıyor. Vay anana avradın ya. Oğlum ne gündü lan? Oy oy oy oy o, o, kişi, o, o, o, oy oy oy oy oy. 75 bin. Oy oy oy oy oy oy oy. Oğlum rekor değil mi bu şu ana kadar oyunda turnuvalarda falan evet, o, rekor? Evet, oynadığım Alo. Abi next step Acun abi. Acun abinin de rekorunu geçersek. <gülüyor> <gülüyor> Yapma bir Instagram canlı <gülüyor> Oğlum helal lan sana cinet. Vallahi helal olsun lan. Harika oynadın. Aferin oğlum. Dur dur bir sakinleyelim, elim dur. Çet